Bugün 4 Aralık 2021 Cumartesi Satürn günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay yeni ay fazında. Ay sabah 10.44'te güneşle birleşecek ve 12 derece yay burcunda yeni ile birlikte yılın son güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmaları güçlü yeni aylardır ve en az önümüzdeki 6 aylık süreci etkileyebilir yay burcu büyük amaçlar idealler uluslararası işler dış ticaret yabancı kültürler yüksek öğrenim akademisyenler din felsefe inançlar seyahatler medya yayıncılık basın hukuk spor deniz ve hava yolları turizmle ilgili kavramları temsil eder önümüzdeki dönemde kişisel ve toplumsal alanlarda yay burcu temaları dikkat çekebilir yeni başlangıçlar yapabiliriz Yeni girişimlere daha iyimser ve cesaretle yaklaşabiliriz. Bireysel olarak değişken burçlar, ikizler, yay, balık ve başak, ikinci dekanda olanlar ve kişisel haritalarında 8-16 derece değişken burçlarda gezegenleri olanlar bu tutulmadan daha fazla etki alabilirler. Tutulmanın ardından ay ilk olarak yay burcunda Merkürle kavuşacak. İletişim ve bilgi trafiği öğleden sonraki saatlerde artarken düşünce ve inanç kalıplarımızın etkisiyle hareket edebilir, idealist ve fanatik eğilimler gösterebiliriz. Gece saatlerinde ise Ay Balık burcundaki Neptün'le dik açı yapacak. Değişken ve kararsız enerjilerin artması herhangi bir konuya odaklanmamızı zorlaştırabilir. Dağınık ve belirsiz etkiler karışıklıklar yaratabilir. Buna karşın sezgisel ve sanatsal ilham akışı da güçlenebilir. Gece saatlerini sakin geçirip siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.